İştekadınlar.com olarak iş dünyasındaki kadınların haberlerine odaklanıyoruz. Bunu yapmamızın tek amacı var, medyada kadınların daha fazla görünür olmasına katkı sunmak. Tıpkı internet sitemizde olduğu gibi bunu YouTube kanalımızda da yapmaya çalışıyoruz. Kadın girişimcilerle röportajlar yapıyoruz. Yönetici pozisyondaki kadınlarla, kitap yazanlarla, akademi dünyasında araştırma yapan kadınlarla röportajlar yapıp bunları yayınlıyoruz. Şimdi de başka bir şey yapalım istedik. Geçtiğimiz haftaya kadınlar ve cinsiyet eşitliği açısından bakalım ve öne çıkan hangi haberler var onları derleyelim ve sizlerle paylaşalım istedim. Bu yüzden karşınızdayım. Hadi gelin geçtiğimiz günlerde neler olmuş, öne çıkan önemli olaylar, gelişmeler neler bir bakalım hep birlikte atalım. Ben şimdi size hemen hazırladığımız sunuyu göstereceğim. Kadın kooperatifleri kapanma tehlikesiyle karşı karşıya teşvik verilmeli. Bunu söyleyen Türk Onfet'ten Başkan Yardımcısı Reyhan Aktar. Türk Onfet iş dünyasında kadın komisyonu, kadın kooperatiflerinin pandemi nedeniyle yaşadıkları sorunları masaya yatırdı. Komisyonun elde ettiği bulgulara göre bu süreçte kreşlerini, oyun odalarını, üretim mekanlarını, atölyelerini, lokanta ve, lokanta ve kafelerini geçici de olsa kapatmak zorunda kalan kadın kooperatifleri, fatura ödemeleri, vergi ve kredi borçları nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Özellikle kırsal alanda kurulu olan kadın kooperatifleri, üretimin sürdürülmesi aşamasında ve pazara erişimde çeşitli zorluklar yaşadı. Ekonomik nedenlerle daha önceden verilen siparişlerin iptal edilmesi de kooperatiflerin yaşadığı zorlukların bir diğer önemli nedeni olarak dikkat çekti. Diğer taraftan hijyen malzemesi üreten az sayıda kooperatif bu süreçte iş hacmini artırmayı başardı. Ama genel olarak baktığımızda kadın kooperatifleri büyük bir zorluğun içinde. Türk konfet İş Dünyası'nda Kadın Komisyonu'nun yaptığı bu çalışma çok dikkat değerdi. O yüzden ilk sırada yer alıyor. Kadın kooperatiflerinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Türkofet Yönetim Kurulu Başkanı Türkofet Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Türkofet İş Dünyasında Kadın Komisyonu Eş Başkanı Rehan Aktar, bu süreçte özel sektörün kadın kooperatiflerinden aldıkları ürün için vergi teşviki getirilmesi kooperatiflerimizi güçlendirecektir dedi. Ve bir başka gelişme iyi işler programında mezunlar verildi. Şimdiye kadar 26 kadın girişimci tamamlamış oldu. Toplamda da 72 kadın girişimci iyi işler programından mezun oldu. İyi işler programı nedir? Boyner Group, Kagider ve Bank of America desteğiyle bu üçünün bir araya geldiği bir oluşum. Bu oluşum İyi İşler Programı'nı hayata geçirdi. 2020 yılında üçüncüsü gerçekleşti. Bu programda ne yapılıyor? Kadın girişimcilere iletişim, dönüştürücü liderlik, insan kaynakları yönetimi, stratejik planlama, pazarlama ve fiyatlama, rakip analizi, pazarda konumlandırma, büyüme ve yeni yatırımlar için finans kaynakları, yeni pazarlar için ağlar, kalite, sosyal sorumluluk ve kimyasal uygunluk yönetimi, sözleşme ve iş hukuku, borçlar ve vergi hukuku, dış ticaret teşvikleri, kamu teşvik programları ve elektronik ticaret konularında eğitimler sunuldu. Hakikaten önemli bir çalışma. Çünkü biliyoruz ki biz kadın girişimciler maalesef pek çok sorun yaşıyoruz. Ee, bu sorunların elbette ki başında da e, bilgi eksikliğimiz geliyor. Yani biz e, bilgiye ulaşımında e, hem kendi bilgilerimiz eksik hem de bilgiye ulaşımda sıkıntı yaşıyoruz. Pazarlamayı nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Neyi nasıl satacağımızı bilmiyoruz. Hakikaten bu yüzden e, bu iyi işler programı e, çok işe yarayan kadın girişimcilere böyle e, ne denir can suyu veren projelerden programlardan biri bir diğer gelişme Türkiye'nin 10 başarılı genci açıklandı Birleşmiş Milletler'in desteklediği Junior Chamber International tarafından 83 yılından biri düzenlenen program kapsamında 10 başarılı genç açıklandı elbette aralarında kadınlar da var iş dünyası ekonomi ve girişimcilik alanında Hazel Topçu siyaset hukuk ve kamu yönetiminde onursal adı güzel fişer, bilimsel önderlikte doçent doktor Ceren Yarar, kültürel başarıda Cem Esen, çevre korumacılığı ve Bir başka önemli olay, Türkiye'nin 10 başarılı gence açıklandı. Junior Champion tarafından 83 yılından beri her yıl yılın başarılı gençleri açıklanıyor. Elbette onların arasında kadınlar da var. İş dünyası, ekonomi ve girişimcilik alanında Hazel Tokçu, ki Hazel ile yaptığımız röportaj YouTube kanalımızda var. Daha önce yapmıştık, isterseniz izleyebilirsiniz. Siyaset, hukuk ve kamu yönetiminde Onursal adı güzel Fişir, Bilimsel önderlikte Doçent Doktor Ceren Yarar, kültürel başarıda Cemesen, çevre korumacılığı ve ahlaki önderlikte Ece Gözen, insan haklarına, çocuklara ve dünya barışına katkıda Murat Turgut, insanlığa ve gönüllü kuruluşlara hizmette Mehmet Atakan Poça, fen ve teknik gelişmede Doçent Doktor Aydan Dağ, kişisel başarıda Hande Arı, tıbbi yenilik ve buluşlarda Doktor öğretim üyesi Fatih İnci ve Türkiye Senato ödülü de Kars'ı dönmezse verildi. Onlar layık görüldüler. Ve bir başka gelişme, Borsa İstanbul'da Gong Arzum elektrikli aletleri için çaldı. Arzum'un yapı kredi liderliğinde yürütülen halka arz süreci Borsa İstanbul'da düzenlenen Gong ile tamamlanmış oldu. Törene katılanlara şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum. Lütfen fotoğrafa iyi bakın, dikkatli bakın. Bakın bakalım fotoğrafta kimler var? Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Doktor Korkmaz Enes Ergun bu törende çalışı konuşmasını yapmıştı. Gongu çalarken de Arzum Ev Aletli, Elektrikli Ev Aletleri CEO'su Mete Zadil, Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Genel Müdür Yardımcıları Mehtap Yıldız, Arif Emre Ünal, Serhangiray ve Arda Altınok vardı. Ve elbette e, bu fotoğrafın içinde dikkat çeken ismi bir kez daha bakalım. Fotoğrafta kaç erkek var? 2, 4, 6, 2, 4, 6 erkek var. Bir tane de kadın var. Ben şöyle... Fotoğrafı size büyüterek göstereyim. Bu kişi Mehtap Yıldız Arzum'un genel müdür yardımcılarından birisi. Altı erkeğin arasında bir tane kadın var. Bu aslında hem sevindirici hem düşündürücü bir fotoğraf. Biliyorsunuz genel olarak Türkiye'de bu tür toplantılarda fotoğraflara baktığımızda hep erkekler oluyor. Hiç aralarında kadın göremiyoruz ve nihayet bu fotoğrafta bir kadın var. Bu hepimiz için sevindirici bir gelişme. Mehtap Yıldız sayesinde biz aslında bu fotoğrafta ne görüyoruz biliyor musunuz? Eğer siz kadınları yönetici pozisyonlarına alırsanız şirketinizin gelişmesine büyük katkı sağlayacaklarından emin olabilirsiniz. İşte Arzum'un Gong bu fotoğrafı da bunun bir ispatı niteliğinde. Ve geçelim bir başka gelişmeye. Bu da güzel, harika gelişmelerden birisiydi. Nurtaç Ziyal Afridi, Godiva'nın yeni CEO'su oldu. Godiva biliyorsunuz. Yıldız Holding'in Ülker grubun kardeş şirketlerinden birisi. Yıldız Holding bünyesindeki lider global premium çikolata şirketi Godiva'nın yeni CEO'su artık Nurtaç Ziyal Afridi oldu. Nurtaç'ın şirketi yeni kanallar ve coğrafyalar üzerinden büyütmeyi, ürün portföyünü genişletmeyi ve dijital kanallar üzerinden müşteri ve tüketici ilişkilerini daha da geliştirmeyi hedefliyor. Nurtaç Hanım'ın CEO olarak atanmasıyla ilgili Murat Ülker, işletme, operasyon ve finans alanındaki kapsamlı uzmanlığını Godiva yönetiminde bir araya getirecek olan Afridi, insan odayıyla çalışmaya ve yeni yeteneklerin gelişimine önem verecek dedi. Peki Ali Ülker ne dedi? Ali Ülker de Yıldız Holding olarak üst yönetim kademelerinde kadın çalışanlarımızın görev almasını arzu ediyor ...yıllardır bu konuda çalışmalar yapıyoruz dedi. E, bu diğer şirketlere örnek olacak çok güzel bir gelişme. Biz de Nurtaş Ziyali Afreddin'in, e, Godiva'nın yeni CEO'su olmasından ötürü... ...mutluluk duyduğumuzu bir kez daha belirtelim istiyoruz. Ve geçelim bir başka önemli olay. Rahmi Koç. Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası'na Filiz Garip ve Hatice Altuğ layık görüldüler... 2019 yılına ait ödülü Cornell Üniversitesi'nde sosyoloji alanında çalışmalar yapan Profesör Doktor Filiz Garip layık görüldü. Filiz Garip'le özel bir röportaj yaptık bu ödül almasından ötürü YouTube kanalımızda var görebilirsiniz izleyebilirsiniz. Ayrıca 2020 Bilim Madalyası ödülü ise Profesör Doktor Hatice Altu layık görüldü. Hatice Altu nano boyutta ışık madde etkileşimleri, ışığın çip üstünde manipülasyonu ve yenilikçi nano-biyofotonik uygulama alanlarındaki öncü katkıları nedeniyle bilim madalyası ödülüne layık görüldü. Bir başka gelişme. Kız kardeşin projesiyle 30 kadın girişimci, 30 girişimci kadına toplam 765 bin liralık ibe desteği sağlanacak. Coca-Cola Türkiye, Habitat Derneği ve Top işbirliğiyle ile biliyorsunuz Kız Kardeşim hibe programı devam ediyor. 29 kadın girişimciye 25'er bin, 1 kadın girişimciye 40 bin. Şire özel ödülüyle de birlikte toplam 765 bin liralık ödül verilecek. Eğer yeme içme faaliyetini sektöründe faaliyet gösteriyorsanız siz de bu hibeden faydalanmak için başvurabilirsiniz. Başvuru için 4 aşamayı geçmek gerekiyor. İlk şartsa kızkardeşim.net web sitesi üzerinden online eğitimlerinizi tamamlayıp sertifika almanız ve sonra da diğer başvuru şartlarını yerine getirmeniz gerekiyor. Ve Emine Sabancı Kamışlı İngilizce Fırsatım programıyla 150 gence destekledi. Online bir toplantı düzenlendi. Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı. Esas Holding'in gençlere Fırsat eşitliği sağlayan programı kapsamında bu kez de İngilizce Fırsatım isimli yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini duyurdu. İlk yıl 150 gence İngilizce eğitim verilecek. Malum devlet okullarından mezun olduğumuz zaman İngilizcemiz yeterli olmuyor. Mrs. Mrs. Brown statüsünde kalıyor İngilizcelerimiz. İşte bu yüzden çok önemli. Hani global dünyaya entegre olabilmemiz için bizim İngilizceyi halletmemiz gerekiyor ama hala halledebilmiş değiliz. Okullardaki eğitim yeterli değil. Bu nedenle esas holdingin 150 gence İngilizce eğitimi verecek olması da bizce önemli bir gelişme. Ve yılın belki de olayı diyebiliriz. Dijital platformlara yeni bir ee, rakip geliyor Netflix e, ya da Acun eseninden e, ekseninden sonra bu kez de Gain Media var. Gain Media'yı niye gündemimize aldık? Çünkü Gain Media'nın kurucusu Fili Boyana'nın eski sahibi olarak tanıdığımız Gözde Akpınar. Gözde Akpınar'ın yeni girişimi Gain Media 30 Aralık'ta Yılbaşı Gecesi programıyla eğin hayatına başlıyor. Çok da iddialı isimlerle birlikte geliyor. Diğer kanallardan farklı olarak yeni bir video deneyimi sunmayı amaçlıyorlar. Cep telefonlarına indirilecek ve dikey formatta programlar izlenebilecek. Burada game'de dizilerden belgesellere, haberden müziğe, yerli ve yabancı filmlerden eğlence programlarına kadar herkesin kendisine bir alternatif bulabileceği bir Yelpaze ile böyle bir iddia ile geliyor Game. Biz de bu başarılı girişiminden ötürü gözde Akpınar'ı tebrik ediyoruz. Cesareti bir girişim diyorum ben aynı zamanda buna. Çünkü böyle bir zamanda hani Netflix gibi bir dev var, Acun Ilıcalı gibi işte milyonları peşinden sürükleyen bir isim var. Onların arasına Dijital platformda yeni katılacak olmak gerçekten cesaret isteyen bir iş ama Gözde Akpınar'da biliyoruz ki bu cesaret var ve onun ayrıca başka bir özelliği daha var. Gözde Akpınar'ı bu girişiminden ötürü tebrik ediyoruz. Cesaret verici bir girişim ama o cesaretin de Gözde Akpınar'da olduğunu biliyoruz. Çünkü babasının vefatının ardından Filli Boya'nın başına geçmiş ve çok kısa bir sürede de şirketin cirosunu artırmıştı ve 2019 yılında da şirketini satmış ve daha sonra da Gain Media'nın kuruluş hazırlıklarına girişmişti. Gözde Akpınar'ın başarılı bir iş kadını olmasının yanı sıra marka aktivistliği de söz konusu böyle bir kimliği de taşıyor. Sosyal sorumluluk projelerine de imza atmış bir o. Örneğin Kadın Ustalar programıyla filli boyalarda kadınların e, boya ustası olmaları için onlara eğitim ve sertifika programı e, verilmesini sağlamıştı. Eğitimler alıp alan kadınlar da e, boya ustası olarak iş sahibi olmuşlar ve iş hayatının içine dahil olmuşlardı. Bunun gibi başka projeleri de hayata geçirmişti. Ayrıca ses getiren e, o Sosyal Sorumluluk Cinsiyet Eşitliği filmlerinde de yine Gözde Akpınar'ı görmüştük. E, bu konuda önemli çalışmalara imza atmıştı bir... Kreatif yönünün de yüksek olduğunu bu filmler sayesinde görmüştük. Eminiz bu bütün bu yönleri game medyaya da yansıyacaktır. Game medyanın başında da yine NTV'den tanıdığımız, NTV'yi NTV yapan isim olarak bildiğimiz Cem Eisen var ve Mirgün Cevaz gibi diğer isimler de yine game medyada olacaklar. Çok daha başarılı olacaklarına inanıyoruz, yolları açık olsun diyoruz.